De ...deprem bölgesi Sayın Savaş, akademisyenler ise son 135 yılda yüklenen gelirimi boşaltacak bir e, deprem olmadığına dikkat çekiyorlar. Yani e, bu durum çok ciddi ve e, her an her şey olabilir düzeyinde. Şimdi 526 yılında meydana gelen ve 250 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem tarihteki... 6. ölümcül felaket ve 2. ölümcül deprem olarak da kayda geçmiş. Bu bilgileri de vermek istiyorum söylediklerimi desteklemek niteliğinde. Depremlerin kendi de tekrar ettiğini düşünürsek benzer hatta... E daha ölümcül bir e, nüfus nedeniyle depremin olma ihtimali de var her an. E, coğrafyamız itibariyle de öyle. 18 Aralık 2022'de meydana gelen 4.8'lik Kırıkhan depremi bu konuda da, da ise uzmanlara göre bir uyarı niteliğindeydi. 2022 çok yakında bir tarih. Kentte bu konuda özel bir hazırlık var mı? Allah korusun ama e, tarihteki gibi yine büyük bir deprem tekrar etse... Şehirde neler yaşanabilir? Nihayetinde soru gelsin. Hatay, yıkıcı bir depremin tekrarına hazırlıklı mı? Değil. Hazırlıklı olması için genel hükümetle belediyelerin işbirliği yapması lazım. Biz ne kadar yazı göndersek özellikle bakanlıklara bunların çok büyük kısmı bize cevap olarak bile gelmiyor.